Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Uzun zamandır savunma ve havacılık gündemi ile ilgili haberleri size anlatamıyordum. Bu fırsat bu fırsattır diyerekten gerçekten biriken benim son günlerde çok fazla sizin size anlatamadığım konuları gündeme getirmek istedim. Bu haberlerden birincisi Pençe Kilit Operasyonu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya çok ciddi bir darbe vurulmuş durumda. Tabii ki bu operasyonlar nasıl planlanıyor? Bu operasyonlar bölgede hareketlenmeye başladığı zaman PKK e, bu hedefler belirleniyor ve hızlı bir şekilde beklenmedik bir anda bu operasyonlar gerçekleşmeye başladı. Öncelikli olarak F-16 F-4 uçaklarının insansız hava araçları koordinasyonunda bölgedeki nokta hedefleri yerli ve milli mühimmatlar bunlar güdümlü mühimmatlar çünkü Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı görüntülere baktığımız zaman özellikle F-16'ların altında e, lazer güdümlü bombalar ve e, önemli bu bombalar dikkat çekiyor. Yani öyle Rusya'nın Ukrayna'daki yaptığı gibi bir genel maksat bombası o noktaya Türk Hava Kuvvetleri atmıyor. Ayrıca bu operasyonda nokta hedeflere ki bu hedeflerin koordinasyonları insansız hava araçları tarafından gerçekleştiriliyor. Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla da bu hedefler nokta atışlarıyla yok ediliyor. Bu anlamda PKK'nın çok ciddi bir kaybı olduğu belirtiliyor. Operasyonlar ne yazık ki şehit haberleri gelmeye başladı. Bu operasyonla birlikte şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların akan kanları sayesinde bugünkü sınırlarımız içerisinde durabiliyorsak şehitlerimizin gerçekten çok çok önemli katkıları var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize en kısa sürede yaralanan gazilerimize de şifa diliyoruz. Gelelim ikinci konumuza. İkinci konumuz Aksungur'un yeni görevi hakkında. Biliyorsunuz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Ankara'dan geliştirdiği, 18 ayda tasarımını tamamlayıp imalatını yapıp uçurduğu Aksungur adlı havada 50 saat uçabilen, 40.000 bin fit irtifadan görev yapan bir insansız hava aracı sistemi var. Bu sistemde geçtiğimiz yıl sonunda ilk olarak Türk Deniz Kuvvetlerine hizmete girdi. Şimdi Aksungur'un Türk Selle birlikte gerçekleştirdiği özel görevi havadan uçan bir baz istasyonu görevi görmesi. Peki bu baz istasyonu nedir? İşte genellikle bir doğal afet olduğu ki zaman zaman depremlerde yaşıyoruz bunları. Mobil telefon üniteleri konuşmak mümkün olmuyor. Çünkü anlık olarak çok ciddi bir yığılma meydana geliyor. Bu yığılmayla birlikte de çok sayıda insan yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Mesaj atıyor, internete bağlanmaya çalışıyor, konuşmaya çalışıyor ve sistem çöküyor. Bazen de doğal afetlerde bu bazı istasyonları devre dışı kalmış olabiliyor. İşte bu tür durumlarda Aksungur... Dediğim gibi 50 saate yakın havada kalabiliyor. 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Gövdesine konulacak bazı istasyonuyla bölgede uçuş yapacak. Ve cep telefonu sinyallerinin daha verimli bir şekilde çok daha fazla insana hitap ederek iletişimin sağlanmasına imkan sunacak. Doğal afetler dedik. Bununla birlikte özellikle orman yangınları meydana geldiği alanlarda ki bu alanlar genellikle dağlık alanlar çok fazla da orada Yerleşim olmadığı için, talep olmadığı için e, şirketler baz istasyonları kurmuyorlar. Bu tür yerlere de Aksungur giderek o bölgede bir devreye uçuşu gerçekleştirecek. Şimdi Türkiye'nin tabii ki bu İHA konusundaki adımlarıyla birlikte yeni bir alan da açılmış olacak bunlarla ilgili. Benzer çalışmalar halen Elon Musk tarafından yapılıyor. Starlink olarak adlandırılan uydularla yüzlerce uyduyu Elon Musk dünyada alçak yörüngeye yerleştiriyor bu uyduların temel görevi internet bağlantısının sağlanması. Şimdi i̇şte ne kadar barışçıl? Aa internetimizi bağlayacağız deseniz de aslında bu programın önemli sponsorlarından, destekçilerinden biri de Amerikan ordusu. Savaş zamanında bu Starlink uyduları kullanılarak yeni bir işte seyri sefer, haberleşme gibi farklı farklı alanlarda internet üzerinden tabi ki bu gizli bir internet herkes giremeyecek bunlara. Bu e, uydular üzerinden haberleşmenin, iletişimin sağlanması hedefleniyor. Yani gördüğünüz gibi İHA'dan uydu teknolojisine kadar farklı alanlarda bu sistemler kullanılıyor. Bir başka amaçta da çok daha hafif hava araçları var. insansız hava araçları. Bu hava araçları... Çok hafif oldukları için inanılmaz yüksek irtifalara çıkabiliyor. Ve burada atmosferik şartlardan etkilenmeden günlerce havada kalıyor. Ve bu noktalarda bu tür baz istasyonu görevlerini yerine getirebiliyor. Ama tabii bunun için öncelikli olarak baz istasyonlarının ufaltılması, küçültülmesi ancak birkaç kilogram ağırlığında faydalı yük taşıyabilen bu çok yüksek irtifa'dan uçan hava araçlarına takılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Onu yapamadığınız zaman da işte buyurun Aksungur'un yeni görevi bu, bu tür görevler meydana gelmiş. Bunları başarıyla yerine getirecek bir altyapı sunmuş oluyor. Aksungur'un belirttiğim gibi ilk kullanıcısı Türk Deniz Kuvvetleri ve özellikle deniz havacılık görevlerinde Aksungur'dan çok önemli bir performans bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız videosunu da yapmıştım ben. Ankara'ya takılan Metexan'ın radarıyla birlikte sistemiyle birlikte Aselsan'ın da tabii SARF sistemiyle birlikte bölgedeki Karadeniz'deki başıboş mayınların tespiti gerçekleştirilmişti. Bu konuyla ilgili olarak da ben Aksungur'un Denizaltıların bulunması, deniz karakol görevlerinin yapılması, bölgenin taranması gibi yüksek saatlerce havada kalış süresiyle bu görevleri başarıyla yapacak gibi duruyor. Bir başka önemli konuda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın paylaştığı bir videoydu. E, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Kara Kuvvetlerimizde zırhlı personel taşıyıcıları e, yoğun olarak görev yapıyor. Ama bu zırhlı personel taşıyıcıları ki bunlar FNSS şirketinin tasarımı uzun yıllardır kendini ispat etmiş yapılar. Bunların modernizasyonu gerçekleştiriliyor. FNSS ana yükleniciliğinde zırhlı araçların mayına daha e, e, kuvvetli hale getirilmesi. İç değişiklikleri gerçekleştirilirken Aselsan'da bu sistemleri geliştirerek bu tür zırhlı personel taşıyıcılara eklemiş oluyor. İşte onlarla ilgili bir video savunma sanayi başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bu videoda kara kuvvetlerinin envanterinde bulunan 133 adet zırhlı Muharebe aracının modernizasyonu gerçekleştiriliyor. Özellikle silah sistemleri ciddi anlamda geliştiriliyor. Bu takılan silah sistemi nefer. Neferin 25 mm mühimmat atabilen namlusu yerleştiriliyor. Aselsan neferi 6x6, 8x8 veya Rus araçları için tasarlanmış çok özel bir kule. Bu sistemin toplam ağırlığı yaklaşık 1 tonu buluyor. Üzerine 30 mm, 25 mm veya yardımcı olarak 7.62 mm mühimmat atabilen namlu ve sistemler takılabiliyor bunlara. Neferle birlikte lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, komutan nişancı personel ve sürücü göstergelerinin modernizasyonu gibi çalışmalar sürüyor. Bu testlerin en kısa zamanda tamamlanarak ilk modernize edilecek aracın Haziran ayından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, daha doğrusu Türk Kara Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Bu tür mühimmatların, bu tür kullanılan şeylerin önemi çok fazla en son göreceksiniz. Hatırlayacaksınız Ukrayna'da Ukrayna ordusuna ait bu tür zırhlı personel taşıyıcıları adeta sokaklar arasında Rus tanklarını avlayarak bu konuyla ilgili gelişmelerin niye bu önemli olduğu konusundaki gelişmeleri kamuoyuna sormuştu. Yeni nesil atış sistemi, görüntü sistemi bu tür araçların daha iyi daha nokta atışıyla hedeflerini vurmasını sağlıyor ve tabii ki namlunun artan etkisi işte 25 mm veya 30 mm'ye çıkan mühimmat sayesinde de vurucu etkisi çok daha yükseltilmiş duruma çıkıyor. Bir başka önemli gelişme de Karadeniz'de Rus donanmasının çok önemli gemilerinden biri Moskva'nın batması. Şimdi bu konuyla ilgili gerçekten çok detaylı bilgiler yavaş yavaş sanal aleme düşmeye başladı. Ben de bu hazırladığım bu bilgileri Arda Mevlitoğlu'nun siyah, gri ve beyaz olarak adlandırılan blogundan aldım. Kendisi gerçekten çok detaylı bir analiz yapmış bunlarla ilgili. Açıklamalara da sevgili Arda'nın bu linkini bırakıyorum. Detayları oradan öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ben kısaca özetlemem gerekirse... Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta öne çıkan adımlarından biri özellikle gemilerden attığı kali bir seyir füzeleri oldu. Ukrayna'daki stratejik hedefleri vurmaya başladı. Ukrayna başta çok fazla cevap veremedi ama kısa sürede Ukrayna ordusu toparlanarak e, özellikle kara birliklerini Rusların durdurmaya başladı. Fakat denizcilik açısından çok fazla bir deniz gücü olmadığı için Ukrayna'nın burada kamuoyunun beklentisi acaba ne zaman? Ukrayna'nın yeni geliştirdiği Neptun anti gemi füzelerinin devreye gireceğiydi. Daha önceden yapılan açıklamalarda Ukrayna bu sistem üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Nisan 2022'de sistemin hazır olacağı belirtilmişti ama bugüne kadar herhangi bir bu konuyla ilgili açıkçası bir bilgi gelmemişti. Bu olayda da yaklaşık gemi Karadeniz açıklarında görev yaparken ve bir iddiaya göre de bölgede bir TB2 uçuyor ve bu gemide S-300 hava savunma sistemi var. S-300'lerle TB2'yi vurmak üzere e, pozisyon alırken bütün ilgisini, odağını TB2'ye odaklamışken gemi bir anda karadan ateşlenen iki Neptun füzesinin bu gemiyi vurduğu iddia edildi. Tabii ki bu iddia Ruslar tarafından yalanlandı. E, önce bunu kabul etmek istemedi Ruslar. Daha sonra gemide bir yangın çıktığı belirtildi. Daha sonra çıkan yangının büyüdüğü gemi yedeklenmiş bir şekilde limana çekilirken bu yangının büyümesi ve arılan işte yaraların büyüklüğü oluşturduğu hasarın büyüklüğü nedeniyle yan yatarak battığı ifade edildi. Hatta Ruslar birkaç gün sonra bu olaydan mürettebatı alarak işte orada böyle bir askeri bir tören düzenlendi ama mürettebatın neredeyse yarısı burada yoktu. Tabii bunlar iddialar. Ne kadar doğru olur, ne yapılır bilmiyoruz ama geminin özellikle sol tarafında, sol arka tarafında büyük bir delik var ve gözüken o ki dışarıdan gelen bir bir füze bir bir şekilde vurulmuş gemi gibi gözüküyor. Ve tabii ki bu konuyla ilgili ben de uzmanları dikkatle takip ediyorum. Arda Mevlitoğlu'nun yazısını bu konuyla ilgili okumanızı tavsiye ederim. Bu arada kısaca da Neptün füzesiyle ilgili de bazı bilgiler vermek isterim size. Ukraynalılar 2019 yılında İstanbul'da yapılan İDEF Fuarı'na bu, fuar, bu füzenin bir maketini sergilemişti. Toplam ağırlığı 870 kilogram ve yaklaşık 150 kilogramlık bir harp başlığı taşıyor. Füze deniz yüzeyine çok yakın uçabiliyor. Ve tabi ki bu çok yakın uçmak radar sistemlerinden kaçınabilmek tespit edilmesinin önüne geçilmesi. Tabii burada sorulması gereken soru Ruslar eğer gerçekten füzeyle vurulduysa bu füzeyi niye tespit edemedi? Demek ki çok fazla dikkatleri öbür tarafa TB2'ye yoğunlaşmışken nasıl bunu göremediler? Bu da gerçekten merak konusu. Ama gerçekten Rusların dediği gibi gemide bir mühimmat infilakı, bir yangın çıkmışsa e tabi bu da... Personel eğitiminin eksikliğini Rus denizcilerin bu tür operasyonlara ne kadar hazır olduğunu da soru işareti olarak ortaya koyuyor. Eğitimler çok önemli, tatbikatlar çok önemli, profesyonelleşme bu konuyla ilgili çok önemli. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bakıyorsunuz. Sürekli bir deniz kuvvetleri hava kuvvetleri tatbikat içerisinde şu an Mavi Vatan 2 yapılıyor birkaç gün önce de Konya'da Anadolu Kartalı tatbikatı yeni bitmiş durumda zaten kara kuvvetlerine ben bir şey demiyorum kara kuvvetleri zaten başta terörle mücadele sınır ötesi operasyonlar derken tabii kara kuvvetlerinin yanına Jandarma genel komutanlığı, polis özel harekatı da bu tür e, yapıları da koymak gerekiyor. Onlar zaten 7-24 terör başta olmak üzere sürekli alarm halindeler, sürekli bir eğitim halindeler. Eğitimleri iyi olmayan da orduların durumlarını bugün dünyanın farklı yerlerinde rahatlıkla görebilmek mümkün. Bana bir başka sorulan soru da gerçekten enteresan bir gelişme. İsrail bir açıklama yaparak hava savunma sisteminde lazerle işte atılan füzelerin veya diğer hedeflerin yok edildiğini açıkladı ve son başarılı testimat öncekindeki teste de İsrail başbakanı katıldı. İsrail'de çölde yapılan teste bölgeye yaklaşan bir insansız hava aracı yaklaşık 5 kilometre mesafeden vurularak, lazerle vurularak düşürüldü. Peki hani o Star Wars filmlerini, uzay filmlerini hatırlayacaksınız. Cıv cıv cıv etrafta lazerler var. Lazerler gerçekten bir hava savunma sisteminin yerini alabilir mi? Neler yapılabilir? Çok genel sorulan sorular var. Ben de çok kısaca bu konularla ilgili başlıklar halinde size bilgi vermeye çalışacağım. Lazer çok etkili bir silah ama Lazeri oluşturabilmeniz için çok ciddi bir güç kaynağına ihtiyacınız var. Bu bir kere en büyük problem. Ne kadar kaynağınız güçlü olursa etkili bir şekilde lazeri o kadar uzun mesafeye gönderebiliyorsunuz. Bu nedenden dolayı işte arazide bir e, askerin elinde bir silah, lazer taktığınız zaman bunun menzili oldukça kısa. Ama siz bunu bir araca koyduğunuz zaman veya bir gemiye koyduğunuz zaman veya bir bir uçağa yerleştirdiğiniz zaman işte uçağın motoru, geminin elektrik sistemi veya motorları veya aracın motoru devreye girip yüksek enerji üretmeye başladığı zaman sizin de lazerinizin etkisi giderek uzamaya başlıyor. Hatırlayacaksınız İsrail'in demir kubbe olarak adlandırılan bir hava savunma sistemi var. Ee, özellikle Filistin tarafından çok basit düzeneklerle roketler yapılıyor veya e, havan toplarıyla veya farklı farklı basit mühimmatlar İsrail tarafına doğru atılıyor. Demir kubbe sistemi bunları özel radar ağı sayesinde görüyor, tespit edip daha fırlatılırken havada vurmak üzere tasarlanmış bir sistem. Fakat demir kubbe e, basit ve ucuz bir sistem değil. Çok gelişmiş radarlara, iyi mühimmatlara, onları takip sistemlerine sahip çok ciddi bir yatırım. Sadece bir bataryanın maliyeti bile açık kaynaklarda yaklaşık 50 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Ve bir demir kubbede işte yaklaşık böyle bir 500-600 dolara mal olmuş çok basit bir roketi attığı zaman İsrail bunu ateşlediği zaman bunun maliyeti 100 ila 150 bin dolara kadar çıkıyor. Ve bazen bunları vuramıyorsunuz. E vuramadığınız hem çok ciddi para sarf ediyoruz atıyorum 10 füze atıyorsunuz bunun eşittir maliyeti 1 ila 1,5 milyon dolar. Bazen de bu atılan 10 füzeden belki 8'i bulmuyor hedefini ve o iki tanesi bir şekilde İsrail topraklarına düşüyor. İsrail'le tabi bununla ilgili en büyük avantajı toprakların çok büyük olmaması yani arka arkaya iyi planladığınız bataryalarla bütün ülkenin topraklarını kısa süre içerisinde bir koruma içerisine alabiliyorsunuz. İsrail'in yaptığı hesaplamaya göre tek bir lazer atışının maliyeti 3,5 dolar. Yani yaklaşık işte 45-50 lira gibi bir şey çıkıyor. 100 bin dolar nerede? 3,5 dolar nerede? de tabii ki savaşların maliyetleri çok önemli. Bununla birlikte bu sistem demir ışın adını taşıyor. Iron Beam İngilizcesi. Ve yaklaşık 7 kilometre mesafeden atılan... İşte füze olabilir, e, havan topu mermisi olabilir veya ne atılırsa atılsın o mühimmatı havada yakarak yok ediyor ve parçalanmasını sağlıyor. Ama tabii arkasında tabii anlatmak bu kadar basit ama çok ciddi bir teknoloji yatıyor. Peki bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılan çalışmalar var mı? Tabii ki var. Peki Türkiye'de bu konuyla ilgili neler yapılıyor? Bu teknolojiye ne kadar yakınız? Uzun süredir Türkiye'de de lazerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Özellikle TÜBİTAK, BILGEM'in yaptığı çalışmalar var ve en sonda Roketsan'ın ortaya koyduğu alka olarak adlandırılan bir sistem var. Şimdi sistemler aslında basitçe güçlerine göre Türkiye'de üçe ayrılmış durumdalar. Bunlardan bir tanesi insansız hava aracı veya insansız kara aracı üzerinden 1 ila 3 kilowatt güçle ateşlenen lazer sistemleri. Bunlar genellikle Şüpheli maddelere, işte yol üzerinde diyelim ki bir şüpheli madde var patlatılacak ama emniyet mesafesi bırakmanız lazım. Bu gibi EEP olarak adlandırılan bu tür patlayıcıları yok etmek, devre dışı bırakmak üzere gerçekleştiriliyor. E, bundan yaklaşık bir yıl önce Roketsan Alka ile ilgili bu sistemle ilgili bir video yayınlamıştı. Bu videoda yaklaşık 500 metre emniyet mesafesinden, ee, bu patlayıcı sistem tespit edildi ve lazer tutularak yakılması, devre dışı bırakılması sağlandı. Peki daha büyük sisteme ihtiyaç var mı? Tabii ki daha büyük sistemlere ihtiyaç var. Dronları imha etmek için 2 ila 5 kW arasındaki güçle çalışan lazerler konusunda çalışmalar devam ediyor. Bunlarla da ilgili de geçmişte farklı sistemler e, özellikle küçük İHA sistemlerini tespit ederek... Onların lazerle vurularak yok edilmesi konusunda da adımlar atılmıştı. Bir üçüncü hedef bununla ilgili ise yaklaşık böyle bir roketi vurabilmek için örneğin 20 ila 100 kWh'lık bir güce ihtiyaç duyuluyor. Bir sonraki adım ise bu konuda bu. Gerçekten lazerler yapması çok ciddi güç istiyor ama geleceğin silahları. Lazerlerle ilgili bir başka dezavantaj konuda örneğin. Hedefin önünde bir sis varsa, bulut varsa lazer gerisini göremiyor ve nokta atışı bir temas sağlayamıyor. Bunu da lazerin dezavantajları arasına koymak gerekiyor. Bu kadar çok askeri havacılıkla ilgili konuştuktan sonra biraz da sivil havacılığa dönelim ve videonun son haber konusu bu olsun. Malum Rusya'ya uygulanan çok ciddi bir ambargo var ve ambargo en çok da e, yurt dışına yapılan Havayolu seferlerini etkilemiş durumda. Boeing ve Airbus gibi devler Rusya'ya parça satışını durdurdular. Uluslararası anlaşmalarda yeni uçak kiralanması gerçekleşmiyor. Ülke dışında kalan bazı noktalardaki kiralık uçakları ise bu kiralama şirketleri el koyarak bunları alıyor. Şimdi tabi Türkiye Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta çok orta noktada. Her iki ülkeyle de çok derin ilişkileri var. Ticaret yapıyor. Savunma sanayi olsun, diğer konular olsun, turizm olsun çok büyük bir alışveriş söz konusu. Petrol, doğalgaz konusundaki alışveriş var Ve Türkiye burada uluslararası kuralları uyguluyor ama orta noktada durmaya çalışıyor. Bu da zaten doğru yaklaşım. Şimdi Türk turizmi için beklenti de bu yaz. Rusya'dan gelecek yaklaşık 3,5 milyonluk Rus turistin Türkiye'ye gelecek olması. Peki Rus şirketleri uçamıyorlar veya ellerindeki Rus yapısı uçaklarla gelecekler. Bununla ilgili ne yapılacak? Şu an Antalya'da iki büyük Türk asıllı Rus Rusya merkezi tur operatörü şirket kuruyor. Bunlardan bir tanesi Annex. Annex'in zaten geçen yıl kurduğu bir hava taksi şirketi vardı. Bu bir havayolu haline geliyor. İkinci şirket de Pegas. Pegasus da e, Antalya merkezli bir şirket kurarak Pegas buradan operasyonlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor. E, tabii bunlarla ilgili uluslararası anlaşmalar var. Bir ambargo veya bir problem olduğu zaman uçakların el konulması ile ilgili işte Rusya'ya karşı bu nasıl çalışacak bu? Veya e, bu kurulacak olan şirkette ne kadar Rus pilot ne kadar Türk pilot olacak gibi çok fazla böyle detaylı konular var. Muhtemel bunların önemli bir kısmı önümüzdeki günlerde çözülmek zorunda ki Rusya'ya, Rusya'dan Türkiye'ye turist gelebilsin. Bu da tabii nasıl yapılacak? Bizler de bu gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet haftanın savunma ve havacılık konusundaki gelişmelerini sizler için derledik. Ben de uzun zamandır bu videoyu yapmak istiyordum ama nasip bugüneymiş diyelim. Detaylı haberler Tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Telegram kanalımızı da takibi alabilirsiniz anlık haberleri görmek için. Ve tabii ki bu tür haberler için bizlere abone olmayı, bildiriminizi açmayı, beğen tuşuna basmayı, mümkünse de yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yarın bir başka konuda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.